Şimdi bu bilinmeyen kütlenin ne olduğunu yeniden bulmak istiyorum ve bu kez bunu biraz daha fazla matematik kullanarak yapmak istiyorum. Matematik arkadaşlar fikirlerin veya bazı şeylerin arasındaki ilişkileri temsil eden bir işaret dildir. İlk yapmanızı istediğim şey terazinin bu tarafı ile bu taraf arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi matematiksel olarak göstermeniz. Size biraz ipucu vereyim. Biliyoruz ki her iki tarafta eşit kütleye ağırlığa sahip. Belki bu eşitliği kullanarak bir bağlantı kurabiliriz, yani bir şekilde bunun, buna eşit olduğunu gösterebilirsiniz, ispatlayabilirsiniz. Evet, size birkaç saniye vereyim. Şimdi biraz düşünelim. Bu tarafta neyimiz var? Bu tarafta bilinmez kütlemiz var. Ve ben bunu, evet mavi kütleyi soru işaretiyle gösteriyorum. Ama sol tarafta gördüğümüz şey sadece bu değil. Aynı zamanda burada 3 kilomuz var. O yüzden ben şuraya şunları da yazayım, evet. Birazdan bunları da işin içine katacağız. Yani elimizde bilinmeyen kütle ve 3 kilo var. İşte bu sol tarafta elimizde bunlar var. Şimdi bakalım sağ tarafta neyimiz var? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilo var. Yani sağda sadece 10 kilomuz var. Peki başka ne biliyoruz? Biliyoruz ki terazi dengede. Ve buradaki kütle ile buradaki kütle birbirine eşit, çünkü terazimiz dengede, yani öyle çizilmiş. Biliyoruz ki bu iki taraf, iki şey, birbirine eşit. Ve böylece bir denklem oluşturmuş olduk. Soru işaretini bilinmezimiz olarak kullanıyorum. Bu bilinmez kütlenin ne olduğunu bilmiyoruz. Buna 3 kilo eklediğimizde görüyoruz ki 10 kilo ile eşit kütleye sahip. Benim size sorum şu. Bu denkleme ne yapalım ki, bu bilinmezin ne olduğunu bulalım? En son çözdüğümüz küçük problemde gördük ki, eğer bu bilinmeyen kütlenin ne kadar olduğunu bulmak istiyorsak, her iki taraftan da 3er kilo çıkartmalıyız. Eğer sadece buradan yani soldan 3 kilo çıkartırsak, gördük ki terazi artık dengede olmuyor. Yani bilinmeyen kütlenin diğer tarafındakine eşit olduğunu söyleyemiyoruz. Her iki tarafında eşit olduğunu söyleyebilmek için, kütlelerin de eşit olması gerekiyor. Bu yüzden son videoda teraziyi dengede tutabilmek için, her iki taraftan da 3'er kilo çıkartmıştık. İşte burada da matematiksel olarak aynı şeyi yapacağız. 3'ü çıkarıyoruz ama sadece bir taraftan değil. Eğer sadece bir taraftan çıkarırsak, o zaman eşitliğimiz bozulur. O yüzden her iki taraftan da 3 çıkarmamız gerekir. Yani teraziyi dengede tutabilmek için her iki taraftan da 3'ü çıkartmamız gerekiyor. Böylece sol tarafta elimizde ne var? Tıpkı burada olduğu gibi elimizde bir soru işaretimiz var. 3 eksi 3 eşittir 0. Böylece sol tarafta sadece soru işareti kaldı ve sağ tarafta da 10 eksi 3 yani 7. Sonuçta tam olarak aynı sonuca ulaşıyoruz, soru işareti 7 kilograma eşittir. Yani bu 7 kilogramdır.